Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar Mayıs 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz sevgili yengeçler Güneş 21 Mayıs'a kadar boğa burcunda ilerleyecek 30 Nisan'da meydana gelen boğa burcundaki güneş tutulmasının tesirleriyle Mayıs ayına başlıyoruz hızlı başlıyoruz ve güzel başlıyoruz Aslında iyicil bir tutulma Tutulma yöneticisi Venüs'ün Jüpiter'le yaptığı muhteşem kavuşum etkileri Mayıs'ın ilk günlerinde de tesirini devam ettirecek. Size de çok güzel enerjiler veriyor bu e, tutulma. Hem boğa dost bir burç hem de Venüs-Jüpiter kavuşumu balık burcunda olduğu için e, hayata bakışınızda, anlayışınızda, farkındalığınızda, ruhsal enerjinizde çok güçlü e, yükselmeler var. Sezgileriniz artıyor, ilham akışı artıyor. Hayatta anlam arayışınız güçleniyor ve yeni ufuklar, daha geniş vizyonlar üretebilirsiniz. Bu tabii hem iş alanlarında hem ilişkiler alanında size yeni olanaklar da sunabilir. 11. evinizdeki Boğa Burcu'ndaki bu tutulma ve yeni ay tesiri beraber yeni bir projeye başlayabilirsiniz. Yeni tanışmalar olabilir hayatınızda daha kadersel uygusal ilişkilerde olabilir bunlar. Özellikle şanslar, kısmetler, manevi konulardan, ruhsal konulardan, yurt dışı, uluslararası alanlardan, eğitim, akademik konulardan ve hukuksal konularda yani adalet arayışlarınız varsa hayatınızda çözmek istediğiniz bazı sorunlar hani buralarda da güçlü akışlar olabilir. Evet, ayın ilk 10 günlük döneminde bu güzel etkiler her alanda bizi biraz daha destekliyor bünyesel anlamda da güçlüsünüz sağlığınız da daha yerinde görünüyor manevi enerjiniz her şeyden önce çok güçlü olduğu için bu dönemde zorluklar olsa bile hayatınızda bir kabullenişe geçmeniz tefekkür etmeniz her şeyi biraz daha oluruna bırakmanız mümkün Bu da size çok muhteşem bir manevi güç veriyor Aslında Evet ayın 10'unda Merkür gerilemeye başlayacak dört derece ikizler burcunda Yılın artık bu Merkür gerilemelerini biliyoruz, 3 ayda bir yaşıyoruz. Bu da ikinci Merkür gerilemesi. Merkür gerilemelerinde yaşam biraz yavaşlar. Bu dönem aslında bir öyle gözden geçirme dönemi, inceleme dönemidir. Ayın ilk 10 günlük döneminde Merkür'den destek alacağımız için hani düşüncelerimizi, planlarımızı daha rahat uygulamaya koyabiliriz. Mümkünse de bunları yapmaya çalışalım zaten. Mayıs'ın ilk günlerini değerlendirelim. Ayın onundan sonra Merkür gerilemesi biraz dinlenmek. Yani yaptığımız projeleri okumak, gözden geçirmek için ya da hani böyle bir e, beklemek için daha uygun olabilir bunu bir tatil süreci de, olarak da değerlendirebilirsiniz ya da bir hazırlık dönemi olarak değerlendirebilirsiniz. Hani bir öğrencisiniz örneğin ders çalışıyorsunuz diyelim. Ee, geçmiş konuları şöyle bir gözden geçiriyorsunuz ya da e, işle ilgili bir şeyleri hazırladınız, planladınız. Hani oradaki eksikleri fark etmek için değerlendirmeler yapıyorsunuz. Bunun için güzel bir dönem. Merkür retrolarında önemli kararlar vermeyi çok önermiyoruz. Yeni teklifler aldıysanız da bunlara daha temkinli yaklaşın. İmza ve sözleşmeler için de biraz bekleyin. 2 Haziran'da düzelecek Merkür. 2 Haziran'dan itibaren bu alanlarda daha rahat hareket edebiliriz. 11 Mayıs'ta Jüpiter Koç Burcuna geçiyor sevgili yengeçler. Şans bereket gezegenimiz balıktan ayrılacak. 28 Haziran'a kadar burada ilerliyor 8 derece Koç'a kadar. 27 Ekim'e kadar kalacak Koç Burcunda. Yaz boyunca aslında Koç Burcunda olacak Jüpiter. Daha sonra tekrar bir balığa geçiyor son derecelerine. Tamamen 20 Aralık'tan itibaren Koç'ta tekrar ilerlemeye başlayacak. Şimdi 27 Ekim'e kadar Jüpiter Koç burcunda. Haritanızın en tepesinde bu yaz döneminde kariyer konularınızda genişleme fırsatları var aslında. Yani burada imkanlar olabilir, fırsatlar olabilir. Kendi işinizi yapıyorsanız büyütme imkanları olabilir. İş arıyorsanız evet. Şanslısınız, yeni iş imkanları, mesleki anlamda girişimler, tüm bunları bekleyebiliriz aslında. E, toplumda da hani başarılı olmanız, dikkat çekmeniz mümkün ya da üstlerle ilişkilerinizin daha destekleyici olmasını da bekleyebiliriz. Jüpiter Koş burcunda ilerlerken. Ayın 15'inde Güneş-Satürn karesi var. Zor bir açıdır. Toplumsal alanlarda da etkilidir bu Güneş-Satürn karesi. Zaten e, ay tutulması da olacak ayın 16'sında. 25 derece Akrep burcundaki yılın ilk tam ay tutulması akrep krizlerle ilgilidir bu tutulmada güney düğüm yönünde satürn'den de kare açı alıyor çok kolay bir enerjisi yok biraz böyle mücadeleci birazdan hani zorlayıcı baskılı ve manipülatif bir enerjisi var Siz çok fazla etkilenen burçlardan değilsiniz yani siz sert etki almıyorsunuz. Hatta bazı, belki sizin için daha olumlu bir etkileri bile olabilir bu tutulmanın. Beşinci evinizde meydana geleceği için. Beşinci ev şans evidir. Hem maddi anlamda hem manevi konularda fırsatlar anlamına gelebilir. E, aşk ilişkilerinizi gözden geçirmeniz gerekebilir. Çünkü tutkulu bir burç akrep ve krizlerle ilgili yani aşkla ilgili bir kriz olabilir örneğin. Tutku, cinsellik gibi konulara daha temkinli yaklaşmak gerekiyor. Çocuklarla ilgili konularda etkili bir tutulma. Bu tutulma tesiriyle mesela hamilelik, doğum gibi konular gündeme gelebilir. Ama süre gelen bazı şeyler, yani durumlarda da krizler olabilir. Yani o yüzden eğer hamilelik gibi bir konu varsa sağlığımıza dikkat etmeniz gerekiyor. Çocuklarla ilgili yönetmeniz gereken e, sorumluluklar ve buralarda bazı krizler olabilir. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor tabii ki. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 25 derece ve yakınlarında sabit burçlarda gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa sizin için bireysel etkileriniz olacaktır, olabilir. Ama e, bulunmuyorsa o zaman sizin için çok önemli etkileri olmayabilir. Daha çok toplumsal alanlarda, maddi konularda bazı krizler, işte sağlık konularında olabilir, savaş ve mücadele enerjileri olabilir, yani, ekonomik krizler buralarda baskıların artması mümkün bunların bireysel hayatlarımıza az veya çok etkileri olabilir Evet tutulma tesirleri zaten hani ayın genelinde Hatta birkaç ay devam edebilecek daha uzun vadeli daha güçlü bir enerji ortaya çıkarıyor ayın 21'inde Güneş ikizler burcuna geçecek 12 evinize ilerliyor 23 Haziran güzel bir gün Güneş Jüpiter seksil açısı var iyice enerjiler var gökyüzünde yani yardımlar destekler alabileceğimiz ve enerji üstlerde ilişkileriniz iyi olabilir ya da aileyle ilgili ebeveynlerle ilgili bazı sorunlarınız varsa bunları çözebilirsiniz yani böyle bir bağışlama affetme yardım enerjisi var ya da hasta olan kişiler varsa hayatınızda ebeveynler olabilir bunlar. Yani onların tedavisiyle ilgili bakımlarıyla ile ilgili bazı olumlu etkiler, destekler alabilirsiniz. 25'inde Mars Koça geçecek. Mars Koç'ta çok güçlü, enerjisi de çok güçlü. Üstelik geçer geçmez ayın son günlerinde Jüpiter'le de birleşiyor. Ee, biraz hiperaktif bir enerji ortaya çıkmaya başlayacak. Hani siz de bunu belki daha çok işte gelecek hedefleriniz, kariyer sen yani buralarda daha güçlü koyabilirsiniz ortaya bir çalışma temposu da artıyor, sorumluluklarda da bir artış olabilir ama başkalarının dikkatini de çekiyorsunuz. Daha cesur, daha girişken olabilirsiniz bu süreç içerisinde. Üstlerle ilişkileri dikkat edin, otorite figürleriyle ilişkileri dikkat edin. Oralarda bazı çatışmalar, münakaşalar olabilir çünkü sabırsız olabilirsiniz. Hemen böyle yapacağım, halledeceğim diye hızlı kararlar verebilirsiniz fazla risk de alabilirsiniz. Lütfen kazalara, sakarlıklara böyle dikkat edin. O mars Jüpiter kavuşumu 28-29-30 Mayıs gibi birlikte hareket edeceği için evet özgüveninizi arttırıyor ama kendinizi biraz koruma konusunda sıkıntılı olabilirsiniz. Çok hızlı çok böyle sabırsız düşünmeden eyleme geçme enerjisi var bunu kontrol etmek gerekiyor Aslında fiziksel aktiviteler spor falan bunları yaparsanız dengeleyebilirsiniz ayın 30'unda 8 derece ikizler burcunda yeni ay doğacak son günde olduğu için bu yeni ay biz etkilerini Haziran ayında daha çok hissedeceğiz bu yeni ayın Haziran'ın ilk iki haftası içerisinde ikizler yeni ayın enerjileri hayatımızda şekillendirici olacaktır 12 evinizde doğacak lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız 8 derece ve yakınlarında değişken burtlarda gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa o zaman sizin için tesirleri olabilir bir dinlenme böyle bir şifalanma sürecini işaret ediyor tatil olabilir bir izolasyon var Çünkü yani bulunduğumuz ortamlardan geri çekilme böyle bir gizlenme yalnız kalma enerjisi var uzaklara gitme tatil seyahat olabilir ve yani bir sınava hazırlanıyorsunuz böyle bir kapanıp çalışabilirsiniz geçmiş konuları böyle bir gözden geçirebilirsiniz ya da bir proje üzerine hazırlıklar yapabilirsiniz Hani tüm bunları yapmak için de bu yeni ayın imkanları olabilir zaten Haziran ayının ilk iki haftası bu şekilde geçecek gibi görünüyor yönetici gezegeni Merkür geriliyor ama iki Haziran'da düzelecek iki Haziran'dan sonra bu enerjileri daha rahat ortaya koyabiliriz Evet kısaca ayın genelini şöyle bir toparlarsak bu ay yani kişisel hedefleriniz, sosyal konular, iş konuları buralarda olumlu desteklerle başlıyorsunuz aya. Manevi yanınız güçlü, ilham enerjisi güçlü akıyor. Sezgilerinizi iyi değerlendirebilirsiniz. Arkadaşlarla bir arada olmanız, destekler almanız mümkün. Güzel seyahat imkanları olabilir. Ayın ortalarından itibaren gerçekten iş kariyer konularınızda çok olağanüstü koşullar, fırsatlar karşısın, karşınıza çıkabilir. Ay ortalarındaki akrep konuları. E, Burcundaki tutulma, aşk, romantik konular, çocuklarla ilgili bazı yüzleşmeler ve krizleri tetikleyebilir. Tutkuları iyi yönetmek gerekiyor. Bu arada maddi risklere de dikkat edin çünkü şansla ilgili faktörlerde, hani şansımıza güvenerek fazla risk alırsanız biraz hani piyasalar çünkü ekonomiyi etkiler Akrep Burcu, özellikle spekülatif piyasalarda borsa gibi buralarda krizler, manipülatif durumlar artabilir bu ay tutulması döneminde. Tabii bazı krizler herkese olumsuz etkilemez krizlerden fayda da sağlayabilirsiniz Bunlar da mümkün ama hani iyi yönetmek gerekiyor çok da risk almamak gerekiyor ay sonunda artık güneş ikizlerde bir dinlenme şifalanma dönemi var hazırlık dönemi var biraz izolasyon biraz geri çekilme dönemi var ikizler yeni ayı ayın son gününde doğacak etkilerini daha çok Haziran'da hissedeceğiz bir çalışma hazırlık dönemi seyahatler için